Arkadaşlar merhaba, iddia tahmini kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 tane maç hazırladım, 10 tane. 5 maç, 2-3 gol, 5 maçımız, 1.5 üst. 2 tane güzel kuponumuz var. 3'er maçtan oluşuyor arkadaşlar. Tabi ben bunları kombinledim sizin de aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar bazı birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bir buçuk üstlere neden yöneldim? Bakın mesela Dortmund, Dortmund'da açılan üst oranı 1.22. 3 gol bekleyeceğiz de 1.22 yakalayacağız ben bir buçuk üstleri alıyorum 1.35'ten 1.31 daha rahat kafamız daha rahat daha sakin en azından 2 gol ıı, çıkacağını umuyoruz büyük ligler arkadaşlar yani bundesliga dediğimiz ya da başka majorlikler ligler büyük ligler yani Stuttgart'ın üst oranına bakın arkadaşlar Stuttgart 1.32 1.32 ya çok saçma sapan oranlar açılıyor. Alkmarın oranına bakın, 112, 115'ten 112'e çektiler. Yani insanların aklıyla dalga geçiyor. Resmen bu merkezi bay sistemi, ya insanların kazanmaması için her şeyi yapıyorlar. Yeter ki kasa kazansın. İnsanlar 3-5 kuruş kazanamasın diye her şeyi yapıyorlar. 2.5 üstün 1.12 oranı gerçekten çok saçma arkadaşlar ya. Vallahi çok saçma. Ben hayatımda kuponuma eklemem bunu. 4.5 5.5 altını oynarım daha iyi. Daha mantıklı. 5.5 altı. 1.18 en azından. Adamlar 2.5 üstte 1.12 açmış ya. Sanki bütün maçları beş buçuk bitiyor, 45 buçuk altına kadar. Şöyle bakalım, 45 buçuk alt oranı bir kırk. Daha cazip, bir 12 oynamaktansa 45 buçuk altı oynarım. Daha iyi. Neyse maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Bu yüzden ben büyük liglerden e, maç almamaya başladım. İlk maçımız saat 16'da başlayacak arkadaşlar Cezayir 1. liginde. Magra-Paradov maçı. Bu maçı bir kontrol edelim tekrar gözden geçirelim. Evet oranlar biraz oynamış. 1,5 üstünü aldım arkadaşlar. Bunlar analiz maçları. Karıştırmayın. 1,5 üstünü aldım. 1,5 üstüne güveniyorum. Yani evsa yani bu maçları arkadaşlar sistemde oynayabilirsiniz bu 1,5 üstlere. Ya yani 1'den 0, 2'den 0 bitme olasılıkları çok yüksek. Öyle söyleyeyim size. İlk yarı ev atar, ikinci yarı deplasman atar veya ilk yarı deplasman atar, ikinci yarı ev atar, maç berabere biter. Ama iki gol e, çıkacağını tahmin ediyorum açıkçası. 1 12 üst oynayacağıma bir 35 1,5 bir üst oynarım daha mantıklı. <gülüyor> Ama e, tabii ki tercih ve takdir sizindir. Siz uygun görürseniz oynarsınız. İkinci maçımız arkadaşlar yine saat 16'da başlayacak. Pordenone-Venezia maçı. Bu maçı aldığımız tahmin ise arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Maçın 2-3 golde kalacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu bir tahmindir. Maç 2-3 golden yani 4 gol çıkmaz diye düşünüyorum bu maçta. 2-3 golde takılır. 2-3 gol oranı 1.65 yani değerlendirilir arkadaşlar. Bir kuponunuzda değerlendirebilirsiniz bu maçı da. <gülüyor> evet, Güney Afrika Premier Lig'den arkadaşlar saat 16.30'da başlayacak Celtic Stellenbosch maçı. Yine 2-3 gol düşündüğümüz başka bir maç. Yine kontrol edelim. <gülüyor> Tabii ki oranlar sürekli güncelleniyor. Sürekli takip ediyoruz oranları. Bu maçın da 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Yani sizin de aklınıza uyuyorsa değerlendirebilirsiniz bu maçı. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar. Akit kaybetmeden hızlı hızlı okuyorum. İtalya Serie C'den arkadaşlar. Arezzo Cesena maçı. Yine 2-3 gol aralığında Bitmesini düşündüğüm başka bir maç. Yani iki takım da gol atar diye düşünüyorum. 2-3 gol oranı 1.65 65 değerlendirilir. Evet saat 18'de başlayacak İspanya Kral kupasından Girona Cadiz maçı var arkadaşlar. Bu maçın da bir buçuk üstünü aldım ben. Bir 35 oranda. Tabii ki aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İki takımdan da gol bekliyorum açıkçası. Maç bir buçuk üste gider. Yalnız bu kupa maçı dikkatinizi çekiyorum. Kupa maçlarında pek fazla gol çıkmıyor. Bir gol kilidi açıyor zaten. Evet bir sonraki maçımıza geçelim İngiltere 2. Ligi'nden Grimsby Town Sothent maçı. Bu maça da yaptığımız analizler, değerlendirmeler 2-3 golda kalacağını e, söylüyor bize. Dilerseniz bu maçları kaydedin, oynamayın. Bakalım başarı oranımız ne kadar? Ama ufak bir şey de atabilirsiniz. Yani Misty'leri ufak tutalım arkadaşlar. Kumara çevirmeyelim bunu. Çünkü son zamanlarda alınan sonuçlar pek iç açıcı değil. Öyle söyleyeyim size. Evet bu maçımızı da verdikten sonra Asteras maçına geçelim. Yunanistan Süper Ligi'nden asteras Panathinaikos maçı. Bu maçın da 1.5 üstüne aldım arkadaşlar ben. 1.30 orandan değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Fransa Ligue 2'den Amiens La Havre maçı. Yine 1.5 düşündüğüm başka bir maç. Bu maçın da geleceğini umuyorum. Öyle söyleyeyim size. 1.35 oran değerlendirilir. Tabii ki değerlendirmek isterseniz. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Afrika Uluslar Şampiyonası arkadaşlar. Mali Burkino Faso maçı. Yine bir buçuk üst düşündüğümüz bir maç. Bu maçtan da iki gol bekliyorum. 1.30 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. <gülüyor> Ve son maçımız arkadaşlar. Son maçı görebilirsin. Evet. Evet arkadaşlar. İngiltere'den e, saat 22.45'te başlayacak. Barnsley-Swanza City maçı. Yine 2-3 gol aralığında kalacak bir maç arkadaşlar. Yani 2-3 gol oranı 1.65. 65 Yaptığımız hesaplamalar onu gösteriyor. Maç 2-3 gol aralığında kalacak. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Şunlara takılmayın. <gülüyor> Svensa 2. sırada e, maç zorlu geçecek biraz. Ama e, 2 gol çıkacağını umuyorum. Kuponumuzu verelim arkadaşlar. 2 tane kuponumuz var. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Saat 17'de başlayacak. Alger-Relizane maçı arkadaşlar. 1.5 üst. İtalya seri C'den arkadaşlar. Pisto ise. giana Erminio 2-3 gol. Ve Fanu. Şöyle ekrana yansıtayım ben. Bazı arkadaşlar göremiyor olabilir. İtalya Serie arkadaşlar Fano 1906 Gubbio 1910'la karşılaşıyor 1,5 üst. Toplam 2.79 oran yapıyor. 2.90 oranlı kuponumuz arkadaşlar. Stevang'a İngiltere 2. liginden arkadaşlar Stevang Tottenham Mayır maçı 1,5 üst. Ve Bahreyn Ligi'nden Manama Kulüp Al-Hit maçı 2-3 gol. Fransa 2. liginden Amiens-La Havre maçı 1.5 üst. Toplam 2.90 oran yapıyor arkadaşlar. Aklınıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçer üçer kombin yapıp o şekilde de değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar maçları. Bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepimize bol şans diliyorum. Ee, videoyu bitirmeden önce gerek yorum gerek beğenilerle bize destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese bol şans. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Bol kazançlar diliyorum.